3.4028, 4028, 3.4028 ve sondaki 2.8 de devirliymiş. Peki bu sayı hangi sayı kümesine aittir? Soruyu cevaplamaya başlamadan önce düşünmeniz gereken şey, devirli sayıların ne demek olduğu ve bu çizginin ne anlama geldiği. Bu çizgi 28'in tekrar ederek devam ettiğini anlatır. Bu sayıyı 3.4028 şeklinde yazarım ve 28 kendini tekrar etmeye devam eder. Açıkça görüldüğü gibi 28'i tekrar tekrar yazmaktansa üstüne bu çizgiyi koymak çok daha mantıklı. Peki bu sayı hangi sayı kümesine aittir? Videolar boyunca işlediğimiz en geniş küme reel sayılar kümesiydi, değil mi? Bu sayının reel sayıların bir elemanı olduğu da kesin. Reel sayılar aslında sayı doğrusunda kullandığımız sayıların tamamını kapsıyor. 3.428 de buralarda bir yerde. Burası eksi 1 olsun. Burası 0, 1, 2, 3, 4 evet. 3.428 de 3.4'ten biraz büyük ve 3.41'den biraz küçük. Sonuçta kesinlikle bu sayı doğrusu üzerinde bir reel sayı. Ancak bir rasyonel sayı olup olmadığı pek de açık değil. Hatırlayalım, rasyonel sayılar, rasyonel ya da başka deyişle kesirli şekillerle ifade edilebilen sayılardı. Eğer p'nin rasyonel sayı olduğunu söylersem, bu şu demek. p, iki tam sayının oranı olarak yazılabilir. Mesela m bölü n. Soru şu, bu sayıyı iki tam sayının oranı şeklinde yazabilir miyim? Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, bu sayıyı bir kesir olarak yazabilir miyim? Hadi bu sayıyı bir kesir olarak yazalım. x bu sayının eşiti olsun. x eşittir. 3.4028, evet, 2.8 de devirli. Peki, 10.000x 10, ne olur? 10.000x 10, dememin sebebi şu, noktayı buraya taşımak. 10.000x, 10, peki bu neye eşit? Bir sayı onun birinci kuvvetiyle her çarpışta nokta 1 basamak sağa kayar, değil mi? Biliyoruz. 10.000, 10'un dördüncü kuvveti, yani buradaki noktamızı 4 basamak kaydıracağız. 1, 2, 3, 4, evet. Yani 34.028 oldu. Ama 28 tekrar etmeye devam eder. Yani bu 28'ler tekrar tekrar olacak. Bu sayıların hepsi noktanın 5 basamak soluna kaydı. Şöyle de bakabilirsiniz, bu sayı neredeyse 3 buçuk. 10.000 ile çarpınca da neredeyse 35.000 oldu. Bu 10.000x. Peki, bir de 100x'i düşünelim. Yaptığım şeyin amacı x'lerle iki sayı elde etmek ve bu iki sayıyı birbirinden çıkararak tekrar eden bölümlerin birbirini götürdüğü x cinsinden sayılar etmek. Böylece de kolaylıkla işlem yapabiliriz. Peki, şimdi ne demiştik? 100x'i düşünelim, 100x. Bu durumda nokta 2 basamak sağa kayar. Evet böyle yazayım. Bu sayı 340.28 devirli olur. Yani 28 tekrar eder. Bu biraz ilginç. Çünkü bir öncekinde devirli kısmı noktadan önceye almaya uğraşmıştık. Burada ise noktanın diğer tarafında. İş şimdi ilgi çekici hale gelmeye başladı. Bu iki sayıyı da x'in katları şeklinde yazdık. Peki Üsttekine, alttakinden çıkarınca ne olur? Devirli bölüm yok olacak. Hadi yapalım. Denklemin iki tarafına da bunu yapalım. Sol tarafta 10.000x eksi 100x, 9.900x eder değil mi? Sağ tarafta da noktadan sonraki kısım birbirine götürür. 34.028 eksi 340. Evet, çıkaralım. 8 aşağıya aldık. 12'den 4 çıktı, 8 kaldı. Orada var. 9 kaldı burası, evet, 9'dan 3 çıktı, 6 kaldı, burası da 33, tamam, evet. Demek ki 9900x eşittir 33688. Bu sayıdan 340'ı çıkardık ve 33688'i bulduk. x'i bulmak için de iki tarafı 9900 ile böleriz. Solu 9900'e böl, evet, x kaldı. Peki sağa 9900'e böl, ne kaldı? Evet, x eşittir 33.688 bölü 9.900. Peki mesele ne? x bu sayıydı ve bu devirliydi. Birazcık matematikle sayıyı değiştirdik ve x'i bir kesir haline getirdik. Bu en sade biçimi değil tabii ki. İki tarafta mesela 2'ye ya da 4'e bölünebilir. Aslında sadeleştirmemiz gerekir ama bunu önemsemiyoruz şu an. Burada önemsediğimiz şey, bu sayının bir kesir şeklinde yazılabilmiş olması. Bu sayıda iki tam sayının birbirine oranı olarak yazılabildiğinden bir rasyonel sayıdır. Bu kullandığımız teknik bütün devirli sayılara uygulanabilir. Herhangi bir tekrar eden basamak gördüğünüzde, bu biraz önce uyguladığımız tekniği kullanabilirsiniz. Genellikle devirli sayılar rasyoneldir. İrrasyonel olanlar pi gibi tekrar etmeden sürekli devam eden sayılardır. Açık olan bir diğer şey de bu sayının bir tam sayı olmadığı. Tam sayılar göz önünde bulundurduğumuz doğal sayılar. Bir sayma sayısı ya da doğal sayı da değil. Çünkü onlar tam sayıların alt kümeleri. Yani bunların herhangi biri değil. Bu sayı bir reel ve rasyonel sayı.